Benim kahramanım yine çocuklarımızın yeteneklerine, gelişimlerine katkıda bulunacak, duygularını, düşüncelerini kendi yürekleriyle ortaya koyabilecekleri çok özel bir proje. Şehitlerimizin çocukları, ailelerinde şehit vermiş çocuklarımız hepimizin emanetleri. Onları mutlu etmek hepimizin gönlündedir, yüreğindedir. Bu çocuklarımızla ilgili devlet büyüklerimiz, halkımız, özel kurum ve kuruluşlar daha önce projeler yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Daha önce yapılan projeler çoğunlukla günlük etkinliklerden oluşan projelerdi. Biz bu projemizle çocuklarla birlikte yol alacağımız, birebir içinde yer alacakları bir süreç tasarladık. Benim kahramanım şehitlerimizin çocukları ya da ailesinde şehit vermiş çocuklarımızın projesidir. Bu çocuklarımız kendi ailelerindeki şehitlerini, yüreklerindeki yangını, özlemi ve şehitlerinle olan yaşantılarındaki hikayelerini kağıda dökecekler. Projemizde yönetmen, senarist, oyuncu, film eğitmenleri, psikolog, pedagog, sosyologlardan oluşan bir ekip kuracağız. Sonrasında şehitlerimizin çocukları ya da ailesinde şehit vermiş çocuklarımızdan oluşan 20 kişilik bir grup kuracağız. Profesyonel ekibimiz ile birlikte çocuklarımız temel sinema ve oyunculuk eğitimleri görecekler. Bu süreç içerisinde çocuklarımızın hikayelerinden çocuklarımız ile birlikte bir kısa film senaryosu oluşturacağız. Pedagog, psikolog ve sosyologlarımız bu eğitimlerimiz boyunca sürecimize dahil olacaklar. Çocuklarımızın belki de herkese anlatamadıklarını, ifade edemediklerini, dışa vurmalarını sağlayarak bilinçaltı düzeyde bir iyileştirme çalışması da yapmış olacağız. Aslında bir grup terapi uygulaması benzetmesi yapmak hiç de yanlış olmaz. Grup terapisi destekleyici ortamlarda benzer şikayetleri olan bireyler arasında etkilişimi sağlayan, öğrenme ve ilişkiler açısından en doğal ve en etkili terapi yöntemlerinden birisidir. Bu çocuklarımız kendi ailelerindeki şehitlerini, yüreklerindeki yangını, özlemi ve şehitlerinle olan yaşantılarındaki hikayelerini kağıda dökecekler. Bu hikayelerimizden bir kısa film senaryosu oluşturacağız ve oluşturduğumuz senaryomuzu yine çocuklarımızla birlikte çekeceğiz. Senaryo aşamasından başlayarak bir filmin oluşturulmasıyla ilgili olan tüm aşamalarında çocuklar hem eğitimlerini alacaklar hem birebir içlerinde bulunacaklar. Senaristinin de, yönetmeninin de, kamerasının da, kostümcüsünün de, oyuncusunun da kendi oldukları filmlerini kendileri çekecekler. Filmimizin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra ilk gösterimi için bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Gala gecemizde devlet büyüklerimiz, çocuklarımızın aileleri, yapımcılar, ünlü oyuncular, ünlü simalar bizimle birlikte yer alacaklar. Filmi hep beraber izledikten sonra ödül törenimiz olacak. Ödül törenimizde bütün çocuklarımız yine bu kişilerden ödüllerini alacaklar. Bir kurumun içerisinde yer almak, sorumluluk almak, parçası oldukları işi seyretmek, başarılarını görmek, alkışlanmak, ödül almak, takdir edilmek onlar için müthiş bir özgüven ve bir gurur kaynağı olacaktır. Böylelikle bu çocuklarımızın hem psikolojilerine hem de geleceklerine yatırım yapmış oluyoruz. Projenin en başından itibaren tüm aşamalarında, eğitimlerde, çekimlerde, galasında, ödül töreninde kapsayacak şekilde kayıt altında tutacağız ve bir belgeselini yapacağız. Projemizin örnek teşkil etmesi, tanıtılması ve daha fazla çocuğa ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Böyle projelerle hayatına dokunabildiğimiz her çocuğun başarısı bizler için de çok büyük bir onur Gurur kaynağıdır sevgilerimle.